Merhaba, ben Esma. Atölyeme hoş geldiniz. Bugün sizi çok tatlı bir ürünle tanıştırmak istiyorum. Bu ürün gerçekten çok işlevsel. Bana ürün gönderimde bulundular. Ben de onlar teşekkür mahiyetinde bu videoyu çekiyorum. Hem de sizinle bu ürünü tanıştırmak istiyorum. Şöyle bir kargom var. Yine. <gülüyor> Hemen yine açmadım sizin gözünüzde açmak için. Gözünüzün önünde açmak için. Şöyle kenarından kesiyorum. Bu paket açılma videolarını beğeniyor musunuz? Aşağıya da yorum olarak yazarsanız çok mutlu olurum. Ben içinden ne çıkacak diye izlerken genelde heyecanlanıyorum. Aynı ki umarım sizde de oluyordur. Bu bir sürü parça bir şeyler. Setler var. Ee, bu kuş gözü seti. Markanın sloganı bu arada bir çekiç yeter. Normalde büyük büyük makineleri oluyor. Kuş gözü ve çıt çıt takmak için. Eğer dikilebilir değilse. Ama o büyük makinelere ihtiyaç duymadan bu ürünlerle bir çekiş darbesiyle istediğinizi kumaşınıza yerleştirebiliyorsunuz. Aa, çok tatlı bir set var. Tırnaklı çıt çıt seti ve aparatı var burada. Bu da kumaş kaplamak için bir set. Bununla ilgili bir hatta video çekmek istiyordum. Bir tane gömlek yapıp kollarına, manşetlerine küçük küçük kaplamalı kumaşlar yerleştirmek istiyordum. Bu da çok güzel olacak. Sizler de bakabilirsiniz bu ürünleri. Zaten e, markanın internet adresini aşağıya. Linkini mutlaka bırakacağım. Oradan ziyaret edebilirsiniz. Bir sürü şey göndermişsiniz. Çok teşekkür ederim. E, rivet bunlar herhalde. Evet rivetler. Onlar da takmak için de parafretleri içerisinde. Farklı renklerde, farklı büyüklüklerde rivetler, kuş gözüler bir sürü ürünüm oldu. Ve hepsi çok ihtiyaçtı. Aa, bu çok büyük güzel. Büyük kuş gözü. Bununla çok güzel şeyler yapılabilir. Yine hepsinin içerisinde aparatları var takmak için. Birkaç parça dökülmüş. Bakalım başka bir şey kaldı mı? Toplam parçalar kimden herhalde? Bir tanesinden dökülmüş. Hangisinden? Şundan da değil. Ah, bulamadım. Ürünler bu şekilde. Bu ürünleri bundan sonra sık sık videolarımda göreceksiniz, yer vereceğim. Çünkü gerçekten çok işlevseler. Hem kuş gözleri, hem rivetler yapacağınız tasarımı çok daha başka bir boyuta taşıyabilirsiniz. Eğer satın almak isterseniz de yine aşağıda linkini bırakırım. Oradan bakabilirsiniz. Firmanın sahibi Meltem Hanım çok tatlı bir uyarında bulundu bana. Bunu da ben size buradan paylaşmak istiyorum. Ben daha önceden bir tane bebek fiları dikmiştim. O filerin arkasına da çıt çıt koymuştum. Onu tamamen el yoğurdamıyla çekişle çakmıştım. Onun videosuna da buradan ulaşabilirsiniz. Clink Shop, Zara, H&M gibi markalara özellikle çıt çıt ürünlerini tedariğinde bulunmalarmış. Bu markalar bebek kıyafetlerinde çok özel testlerden geçiyormuş. Çünkü bir bebek bir cismi dişleriyle ısırdığı zaman yaklaşık 9 kilogramlık bir kuvvet uyguluyormuş. Bu yüzden çıçıkların çok sağlam olması ve uygun aparatlarla takılması gerekiyormuş. Yani Allah korusun normal bir yöntemle çakmaya çalışırsanız çıt çıtları, bebek onu ağzına alabilir ve Allah korusun yutabilir. Bir kazayı da asla yol açmak istemem. Bunu da buradan belirteyim. Bebek kıyafetine çıt çıt dikiyorsanız mutlaka ya Klikşop ürünleriyle kullanın ya o baskı makineleriyle çıt çakın ama el yöntemiyle çakmayın. Benim yaptığım hataya düşmeyin. Böyle bir üzerime düşen bu duyuruyu da yaptığıma göre videoyu sonlandırabiliriz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.